Arkadaşlar yeniden videoma hoş geldiniz. Ee, CSGO'nun hilesini çözmeye çalıştım. Bu arada sesim %38'de 40 yapalım şöyle. Bir dakika. 34 kalsın. Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi CSGO'ya giriyoruz. Ben boynun hilesini bir şekilde çözmeye çalıştım. ona çözemedim. İnternetten videolarını falan izledim. Hiçbir şekilde fayda etmedi. Yani hiçbirinden yararlanamadım. Kusura bakmayın böyle e, yenilerek gitmeye devam edeceğiz yani Zaten internette csv oynarken çıldıranlar bilmem de bir sürü video var yani insanlar bu oyunu söylemekte haklı yani Sevecek gibi de bir yanı yok zaten Dikkatli arkadaşlar hilesini bunlar bulmaya çalıştım ama bulamadım e, Bu arada bizim bir challenge'miz vardı hatırlıyorsanız Şimdi devamı geliyor arkadaşlar. Evet, 250, 250 geçecektik ve 300'ü geçecektik. Ee, bu sefer ölüm maçına dusta seçiyorum, dust şöyle botlarla arıştıma yap diyelim, zararsız botlar diyelim, ee, dust Başlatıyoruz arkadaşlar. Evet, acilen yapmamız lazım bizim bu sayıyı. Evet. Hadi, hadi, hadi. Biraz yavaş yükleniyor Ates, tamam ee, terörist terörist evet gidiyoruz buralarda bir yerde olması lazım hadi hadi Dasta girdim yani bu haritanın daha yüksek yok. Hadi. Hiç mi yok ya? Ata. Şaka mı bu? Bu da hile ise ben artık bilgisayarın üstünden bu oyunu silerim yani bu da hile ise artık. Gel buraya, gel buraya. Hı. Çok güzel ses. Gel buraya. Gel buraya kaçma Kaçma buraya gel Tamam Çok çok çok Seri seri seri seri Tamam 58 58 58 Başka arıyoruz arıyoruz arıyoruz Yetmez Yetmiyor Yetmiyor Evet Tamam Gel buraya Kaçma Bebe Başka başka başka Çok yetersiz sayı <gülüyor> Yetersiz sayı Bon sıra Sniper Yani Ben, ben almayacağım <gülüyor> Hadi artık gelsin ya Boş mu gerçekten harita bu kadar Tamam düşmanların olduğu yere doğru gidiyorum ben geldim Hmm. Şöyle bir tane daha. Hadi bakarak gideceğiz arkadaşlar. Tabii ki yanlışı ben yapıyorum. Ben teyebağmandan gidiyorum. Evet, geldi. İnerde birkaç tane düşman var. Gel buraya. Kaçma. Kaçma. Değerli aleykümselam. Evet 113. 113 puan olduk. En ilerideki biziz bu arada. Doğal tıklamalı be Burada bir yerlerde gel ya? Gel ya? kaçma Kaçma buraya gel Kaçıyor Bazıları da hep kaçıyor böyle ya Yaklaştım yaklaştım geldim Gel bakayım sen ne yapıyorsun burada sen Haritaya bakarak ilerliyorum arkadaşlar o yüzden daha kolay buluyorum yerlerine Evet aynı silahlar ködim tamam Bu da gitti Hadi çok az kaldı 250 yer, çok az kaldı 179 179 bakalım. Nerede? Selam. Selam Evet. Bu müzik beni dün dün. bu müzik beni göze getiriyor biraz. Arkadaşlar botlar da artık ilaçmayı öğrenmiş galiba. 223. Görüyorsunuz yukarıdan. 223. Çok az kaldı. O kadar az kaldı ki anlatamam şuan heyecandan yerinde duramıyorum 234 Son bir iki kişi daha öldürmemiz lazım son iki Ve o son ikide Yanındaki küçük haritaya bakın Evet 45 1 1 1 bir gelsin Gel buraya Ve 256 Evet ama 300 300 yük Evet, birinci hedefimizi geçtik. Şimdi 300 puan olmaya çalışacağız. Bakalım. Tamam, tarımalı, tarımalı, tarımalı tarımalı. Hayır, soru işareti değil. Ben düşmanları görebiliyorum. Lütfen benden saklamayın. Bak, yana küçük akteyi boşuna koymamışsınız zaten. Onun ne, ne demek olduğunu değil, anlıyor musun? Ve 300. Evet. 300 puan olmayı başardık arkadaşlar. Hatta şununla bir 300'ün üstü olalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda e, 300 puan olduk. Bu challenge'ımızın da sonuna geldik. Bir dahaki videoda 500 puanı geçmeye çalışacağız. Ve hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Daha video sekiz dakika olmuş. Sekiz dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.